Başladık. Merhabalar arkadaşlar. Benim ülkem. Ben Bilhara. Burası, beni burası benim ülkem. Öp bir tane. <gülüyor> Evet arkadaşlar, bugün uzun zamandır sosyal medyada ve YouTube'da gördüğümüz o görev çarkını yapacağız. Birlikte Dilara ile oynayacağız. Görevleri şöyle yapacağız, her şeyin ekstra iki katını yapacağız. 30 ise 60, 15 ise 30 gibi. Ve başlıyoruz daha fazla uzatmadan ama başlamadan önce sadece arkadaşlar... Eğer videoyu beğendiyseniz ve bizi izlemeyi seviyorsanız lütfen kanala abone olun çünkü videolara emek veriyoruz. Siz de abone olarak bize destek verebilirsiniz diye düşünüyorum. Bence de. Teşekkür ederiz abone olanlara Video başlıyor Çarkı ilk sen çevireceğim Ger Gerçi şey yapalım kağıt makas yapalım İlk kaybeden başlasın Tamam kaybeden başlıyor Ama iki katı yapıyoruz Her ne çıkarsa iki katını tamam. yapıyoruz Ben kaybettim ben başlarım arkadaşlar Bakalım Dizlerini bükmeden ayaklarına dokunmaya çalış bunun iki katını yapamayız, bunu olduğu gibi yapalım ama saniyeli veya numaralı olanların iki katını yapalım. Olur. Takıldın mı? Tobi önünden geçti, göremedim. Takıldım, takıldım, takıldım. Bizlerin bükülmüyor değil mi? Evet. Tamam. <gülüyor> Hayır, bu görmüyor musun? Yo Tobi önündeydi, o yüzden görmedim. Hayır, bükülmediğini görmüyor musun? <gülüyor> ben de senin görevinde aynısını yapacağım sana. Tamam. Sıra sende. Sen bunu ortadan Şimdi. kaldırıyorum. Aynen. İlk görevi tamamladık. İkinci görev. de. Zor bir şey. Zor bir şey. Zor bir şey. Zor bir şey. Şimdi 20 saniye içinde yeşil bir eşya bul dede. Evet. Bunu ikilemiyoruz, yaralıyoruz. Ben 10 saniye içinde bulmam gerekiyor yeşil bir Başlatıyorum eşya. o zaman. 1, 2, 3. Başladık. Oyuncağı buldu. Evet. Hey, <gülüyor> Tabii bırak anne oyun oynayın. Anne oyun oynuyor. Bir ben saniye. Ben oyun oynuyorum. Ha, ha, üç ha, saniye ha. falan sürmedi aşkım. Tebrikler. Hadi Aldım. gel. <gülüyor> Cumbu aldı yine. Bunu da ortadan kaldırıyorum o zaman. Sıra bende çeviriyorum. Bir. İki. Üç. Ben niye arttırıyorum? Bilmiyorum ama. kalsın 15 defa sandalyene oturup kalk. Gel 30 mi? defa sandalyene oturup kalkıyorsun şu anda. İndir tamam. sandalyeni geri doğru. Halıda olsun bence kayma. Olur. Sandalye kaymasın. Evet. Hazır mısın? Evet. 3 2 1 Başla. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 On dört, on beş, on altı, on yedi, on sekiz, on dokuz, yirmi, yirmi bir, yirmi iki, yirmi üç, yirmi dört, yirmi beş, yirmi altı, yirmi yedi, yirmi sekiz, yirmi dokuz, otuz. Bravo sana. Şimdi sürüklene, sürüklene öne gel. Oley, oley. Ortadan kaldır. Geldim. Birazcık görüyor aslında ama Güzel oluyor bence. Spor da oluyor. iki katı isteme sebebimiz zaten spor yapmaya Başlıyoruz arkadaşlar. Dilara yapıyordu. O yüzden bir tık daha zor olsun istedik. Ortadan kaldır yapıyorum. Evet. Yok oldu. Ama yenisi gelmiyor. Yenisi gelmiyor tamamen büyüyor. Ha. Hazır mıyız? Çevir bakalım. Döndürüyorum. Döndürdüm. Oo. İsminin baş harfiyle başlayan bir eşya aldım. Hadi bu, saniyesi yok. Benim adım Dilara, D ile başlayan eşya. Evet, D ile başlayan eşya. Şimdi ben çıkıp dolabı buraya getiremiyorum. Başladık. Hmm. A bu. Ne al? Dilara'nın dam <gülüyor> D dam evet. Tebrikler sevgilim, başardın. İşte sporcu olunca böyle oluyor arkadaşlar. Devamında da çalışıyor, hadi. Tabii, o işi leşayı bırak. Dinozor benim baba. Ortadan kaldırıyorum. Kaldır bakalım. Sıra sende. Kısım ona spor hareketi gelecek. Evin içinde iki tur koş. Yani Evin dört içinde tur. dört tur koşuyorsun. Hadi hadi ben de senin peşinden koşayım. Peşinden koşma bence ama etrafımda ol. Tamam. Gör yani emin neresini hmm. koştur mu? Koş. Sen bilir ne nereden koşayım? Ben verim ki buradan böyle git, sola dön, şu kapıdan ara kapıdan çık, tekrar buraya gel, buradan gel. Bööölemesine dört tur. Koltuğun dur. etrafından böyle. Aynen. Okay. Diğer türlü ben sana komple adayı döndürmem gerekiyor. Dışarıda. Evin etrafında oluyor o zaman ama o evin içinde diyor. Aynen evin içinde diyor. Başlıyorum. Koridorları kullanamadığımız için bu şekilde yapıyoruz. Hazır Başlıyorum. Ben hazırım sen. 3, 2, 1, koş. Koş koş koş koş koş koş koş koş dağızlı koş dağızlı koş koş. Daha hızlı koş daha hızlı koş. Koş koş koş koş koş koş koş koş koş koş koş koş Kaç oldu? Şu an 3'ü bitirdim 4'e gidiyorum. Oo! Vedaa. 4. 4 oldu. Ye yeah, baby. Jumbo sen ne hararetlendin baba koşuyor diye. Oyun oynuyoruz zannettim. Yoruldun mu? Ya yorulmadım da. Yine de efor sarf ediyorsun ya böyle bir Nefesini zorluyor. Evet doğru. Ortadan kaldır. Sıra bende. Döndürüyorum arkadaşlar. 3, 2, 1, boyn. Bunu bir boy. davarla döneceğim. Olur. bu Bıçarkı biz yapabiliriz. Hayda. Tek ayak üzerinde dur. 30'a kadar say. Survivor oyunu gibi oldu bu. Sen 60'a kadar yapacaksın. Aynen öyle. 60 saniye tutacaksın. 1, 2, 3, 4, 5. Altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on iki, on üç, on dört, on beş, on altı, on yedi, on sekiz, on dokuz, yirmi, yirmi bir. Gerçi saniye ilerliyor biz, saymamıza gerek yok. 60'a kadar sayınca, 60 saniye, ilk üç saniyesi şey, şu an 31 saniye olur Hayır dur, ayağını sallama. görev tam yapar mısın lütfen? 43 saniye Aynı oldu. Sallanma geldi. Düşme. Düşme. düşme. Görevi tam ya. Ayakları hiç düşmedi. Zaten aynıdan görebiliyoruz. <gülüyor> düşeceğim böyle hareketler yapıyorsun düşeceğim. Çok zevkli Aerobik hareketler. Ve bitti. Tebrikler bebeğim. Bitti bitti. Yeter. Yorma kendini. Anne bitirdi. Yes onda ortadan kaldırıyoruz şanslısın. De senin dengen çok daha kötü olduğu için Benim Bunun ama, ama benim dizim oldu. sakat. Benim de dizim sokul. Ha benim dizim şişiyor sürekli. Ben daha çok sakat. Hayır seninki daha çok sakat da sen spor yaptığın için güçlendirdin. Benimkisi şişiyor diye ödem yapıyor. Hazır mısın? Sıra sende. Kaldı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 göre. Çevirdim. Çevirdik. 10 kez mi sıçreceksin? Kurbağa gibi olduğun yerde 5 artı 5 toplam 10 kez sıçreceksin. Kurbağa gibi. Ama. Ama aynı anda da bırak bırak demen gerekiyor. Bırak bırak. Sen de o zaman sayarsın. Aynen ben sayarım on. tane. Yapalım bakalım. 10 kez Acab bir şey değil ya. Hazır mısın? 1 2 3 Bir dakika dur. oluyor 4 5 Altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on 11 on bir yaptım. <gülüyor> bir tane de onun için şey yaptım. Topu engel olmuştu ya o yüzden. Yeah, gibi. On tane kurbağa gibi sıçradım. Başarttım. Vırrak vırrak dedim. Bana yorucu hareketler geliyor bu arada. E Hadi sen de. çeviriyorsun çarkı. la la la la la la la. Sıra. Ben de bunu ortadan kaldırıyorum senin için Olur <gülüyor> Sen nefes nefesesin şu anda Olduğun yerde zıplayınca eğici bir zıplayınca zor oldu <gülüyor> Bir hayvan takleti yap biz de taklit şey tamam yine edelim hadi Tamam Ama iki tane mi yapacağım şimdi iki? ay Bence burada yapabilirsin bunu Hayır Hayır nedenle ne yapacağım sen seç İstiyorsan burada yap istiyorsan arka tarafta yapalım Nefes nefes limal Küt küt küt Hayır küt küt küt küt Hazır mısın? Evet Yap bakalım ne yapıcağım <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Dur tahmin etmeye çalışıyorum biraz Heee ne olabilir ki? Ne olabilir ki? <gülüyor> Cuma anne ne yapıyor? <gülüyor> Ee, tahmin etmeyeceksin. <gülüyor> fok. Evet. Tedrikler bebeğim. Aslında daha önce anladığımı mı biliyorsun değil mi? <gülüyor> daha önce anladığımı mı biliyorsun değil mi? Evet, bilerek yaptım. Çok, çok güzel yapıyordun. Birazcık daha fazla yap. Ne güzel bir fok oldu. Yap bakalım bir fok gibi. O Emir. <gülüyor> Hadi gel. E bu çıldırdı. Ben folk taklidi yaparken Jumbo bayağı çıldırdı bana bir şey oluyor sandı galiba ve panik haline girdi üstünden falan atmadı. Ortadan kaldırdım. Kaldırdım Az görev kaldı ha Kaldı ya. yedi Döndür Döndürdük Döndürdük <Gülüş> <Gülüş> Yine hoplamak aynen, mutlamalı Hayır halen nefisim geçmedi Olsun Elinde bir ip hayalet ve 60 defa ip at. Aslında 32 katı atmışs arkadaşlar. Yani orada bir yanlış anlaması olması zaten bu ekranı görüyor olacaksınız. Kızar mısın? Evet. Bunu daha geç 1 2 3 4 5 6 7 8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 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60! Bravo sevgili be. Yoruldun mu? Vöf mi Vöf. Hadi devam ke. Ulan tam senin görevini mi? Aynen tam benlik görebilirsen seçip duruyorsun. Tam benlik görevleri, tam sen seçip duruyorsun. Hadi ortadan kaldırma da senin olsun. Kaldır bakalım. Bir tane şey yapalım. nefesin yandı. Sıra bendeyken zaten nefesini yerine getirebilirsin. Sıra çekmek tekrar kalkacak mısın? Ya kıyamam ben sana yoruldun mu? 60 kere ip atladın, yoruldun mu? İp olsa bile seni yordun mu? Vöf mü? Vöf! Vöf mü? Şunlara bak duramıyorlar Çıldın ya. Çılgın böcekler ya. Arkadaşlar görüyorsunuz değil mi ne olduğunu evin içinde şu anda? Ne yapıyorsun abine? Umarım aynadan görmüşsünüzdür arkadaşlar olan olayı. Biz hararetler hararetli bir şeyler yapıyoruz diye bunlar çıldırdı. Topi! Abini rahat bırak. Cumbu geldi! Cumbu geldi! Cumbu, aşkım... Hazır mıyız? Hazırız, başlayalım. Hadi ben kaldırırım. Geç, ben git lan. Tamam. oyuncak, bak orada koş. Arkadaşlar sıra bende ve ben döndürüyorum. Bıy bıy bıy bıy bıy. Ben de şey geldim sandım, yastık geliyorum. 20 saniye içinde mavi bir eşya <gülüyor> Çok zor. Kaç saniye sürdü? Bir. 20 saniye içinde dedi. Hadi bir eşya bul diyor, ben ikinciyi bulayım. Hadi bakalım. Bu birdi. Aa, aa! Sürpriz mavi kalem. <gülüyor> Arkadaşlar ben masada biraz ders çalışırken kendi işlerime odaklandığım için zımbam ve kalemim buradaydı. <gülüyor> ve şans eseri mavi dedi ve maviyi buldum. Ve Çok kolay olmadı kaldırdı. Ben hareket bile etmek zorunda kalmadım yani. Ben hala nefisim toplanamaya çalışıyorum. Ama bu da laciverti. Laciver. Senin saatin mavi. <gülüyor> Buldum yani her şeyi buldum. Tebrikler benim. Aferin bana. Son beş. Lütfen hareket eden bir şey olmasın ya. Umarım su içmeli olan gelir sana. Evet. Bir yastık bul üç defa üç defa üç defa hava yatıp tut. Yani alt kere bayatacaksın. Ne olabilir ki yastık yani? Aa kolu da getirebilirdim ben. Palais station kodunda kullanabilirdim vallahi billahi. 1 2 3 4 5 6 Hey! Yeey! Yeey! <gülüyor> Seviyorum çocuklarla uğraşmayı. Ya böyle görevlere can kurban yani. Ortadan kaldır. 4 kere, son kere var arkadaşlar. 3 Olduğun yerde 60 saniye koş zor. Hayır Ya, ya bana ya. gelmedi. Ha <gülüyor> Haydi bir bardak su içelim. Yani Dilara içiyor iki bardak su. Hadi gidelim. Su içmeye gidiyoruz. Su içmek. Anne su, su içmek içine. geldi. Görev olarak su içmek geldi. Çok da yorulmuştum. Sizem yorulacaksınız. Çok yorulmuştum aşkım. Suya da ihtiyacım vardı Hadi gidelim. Suya benim ihtiyacım vardı bende. Ya biliyorum. Bardak seçeyim kendime. Alırım. Mavi bardağım. Aa, mavi. Tamam, hocam. Tamam. Biraz Tam dolması Bu görev senin için biraz zor olabilir. İstiyorsan bir bardağını paylaşabiliriz. Alırım. Hayır tabii ki. Sen içeceksin. Yeterli kadar doldurdun mu? Bakıyoruz. Evet. Fondip, fandip, fandip, fandip, fandip, fandip. bir ah. Keşke aromalı olsaydı suyu. <gülüyor> Su aromalı. Nasıl yani? Öyle limon aromalı. Ha, aromalı. Ben de aromalı anladım. Diyorum ki ne suyu? Ayvah. Kanlı mı? Hadi hadi. Fond Tebrikler verdim. Suyumu da içmiş bulunmak değil görev arkadaşlar? Görev tamamlandı. Hadi çak. Koş, koş, koş, koş, koş, koş, koş, koş. Arkadan kaldır. Kolay görev. Ya. Son 3 kere. Olduğun yerde 30 saniye koş, olduğun yerde 60 saniye koş ve bir şarkıda dans et çıktı arkadaşlar. Çevirdim. Olduğun yerde 30 saniye koş, yani 60 Olduğun saniye. Olduğun yerde 60 saniye koş. Hazır mıyız? Hadi. Burada Mutlum. telefonun sayacını kullanacağım tamamen. 30 saniyeye. Aynen, saniyeye göre ben sana 30 saniye ve 60 saniyede söyleyeceğim olur. yarısına geldiğimde. Hatta son 10 saniye kala geri sayım yapayım. Daha Peki. güzel olur öyle sürüm için, daha kolay olur. İşte. Daha hızlı koşar mısın lütfen? Hayır, bizimki. İyi değil mi? Koşuyor musun? Mükemmel koşuyor musun? Hızlı koş demeyin ki. Evet, Kaç saniye olduğunu tahmin etmek ister misin? 10. Daha ileridesin, 20 oldu. Az kaldı, bitiyor. Evet. Bakayım ayaklarına da. Koşuyor musun? Koşuyorsun galiba. Hoop. Koşucu, koşucu, koşucu. Kaç saniye oldu? 40. Şimdi 40 oldu. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 3, 2, 1, bitti. Tabii, baba görev yapıyor. Baba görev yapıyor. Görevimi engelledin. Görevimi engelledin. Hayır. Hayır. Hayır. Seninle şu an oynayamam tabii. İstersen sen de koş. Son üç saniye tekrar koşacağım. Tabii. Haksızlık olmasın. Tamam. Aferin sana. Aferin sana. <gülüyor> Taklitlerden. Yalnız sağlam kardiyo oldu he. Evet. Zemin. Evet. Ortadan kaldır. Son 2. <gülüyor> Döndürüyorum. Dans et çık. <edecek> <gülüyor> Olduğun yerde 60 saniye koş. Koş Dila, koş. Şuraya geliyoruz burada. Niye? Sıra bana geliyor zaten otomatik. O şarkıda dans. O zaman şarkıda dans etmeyi beraber yapalım sen olduğu için. Ama telefonsuz şarkı olacağız o yüzden de salak bir şarkı telsizsiz bir şarkı olur. Kendi şarkımızı dans etsek. Topikola, Topikola, Topikola Topikola, Topikola, Topikola Olduğun yerde 120 saniye koş yapacağız sen 2 <gülüyor> dakika Ben burada koşmak istiyorum olur mu? Olur Bak ben nasıl rahatsız ediyor seni hiç rahatsız etmiyor Tommy ne yapıyor annen? <gülüyor> Değil mi? Hayır, daha 17 saniye olma. Sporcu olmak böyle bir şey aşkım. Daha hızlı koş, daha hızlı koş. Seviye 12. Töbe, hayır gel böyle. Anneyi rahat bırak. Anneyi rahat bırakır mısın? Bok yüzüme öyle gelme yüzüme Yüzüme öyle gelme Tobi buraya, buraya Buraya gel Otur Hayır otur Hayır anneyi rahat bırak otur Tobi Hayır anneyi rahat bırakır mısın Tobi Hayır buraya gel Tobi buraya gel Otur Otur hayır otur <gülüyor> Bana bağırma Daha saniyen devam ediyor. Hayır Hayır yat oraya Hayır yat seninle oynamıyoruz şu anda Hayır Son 40 saniye var sevgili. Bence dönerek yap, ulaşamasın sana. <gülüyor> Olduğun yerde diyor ama. E tamam, olduğum yerdeyim, evdeyim. <gülüyor> Son 30. <otuz. gülüyor> Bu daha zor ha. Vallahi daha zor. Okay. Görevi zaten biz zorlaştırmıştık, bir de okay. Toby zorlaştırdı. <gülüyor> rock juke juke cuma anneyi kurtar jumbo kurtar anneyi jumbo 5 4 3 2 1 0 bitti yüzle vurdu değil mi giremedim şey Bayağı kötü vurdu, baya kötü <gülüyor> Şimdi son, artık birlikte yapacağımız şey. Dans etme. Ben bu salon şarkısını söylemem. O zaman olduğumuz yerde dans edelim. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar, bugün görev çarkını çevirdik. Görevleri... Ağırlaştırarak yapmaya çalıştık. Bence güzel oldu. Sence? bunu bir daha yapmalıyız. Çok zevkli. Bence fazlaca cardio da oldu. Yani bunun üzerine gidip salona girebiliriz. Olur. Bence de olur. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Bu videonun devamı gelsin. istiyorsanız bir sürü çark var yapabiliriz. E, fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Görüşmek üzere. Kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Hatta sayımıza, hatta hatta, hatta, hatta sayımız artırmamız gerekiyor abone Arkadaşlar sayımıza. eğer Google'a girip görev çarkı yazarsanız ve beğendiğiniz bir çark varsa yorumlarda direkt linkini paylaşın. Biz de direkt o linkten girip sizin seçtiğimiz birine seçtiğimiz iki kişinin çarkını oynayacağız. Olur. Bunu Rüveyda'larla da Aynen. Daha daha fazla, daha fazla kalabalık, kalabalık, insanla oynayalım. Daha kalabalık daha çok komik olur. Çok zevkli olur. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. Takip etmeyi unutmayın. Zil düğmesine basarsanız bildirimleriniz açık olur ve bizim yaptığımız her video size de düşer. Evet arkadaşlar lütfen takip etmeniz bizim için önemli çünkü emek veriyoruz ve size video çekmeyi seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bay bay.